Yok çekiyor. Çekme, abone olmuyor. Çekiyorum ben. 管ok <gülüyor> orada evet, öğrencilerden kalma yemekler yemekler var evet benim bir bakın ben buraya geldim gelin isterseniz bir bakın. Derbe kadar temizlik yok ve bize buradaki insan acaba anlayı Ben şimdi mi? onları sen aradığın için ben onları görmeye geldim. Arkadaşlar zaten ben pazar günü işimi bıraktım yani ben ya daha kıymetli hiçbir şey bakayım. yok. Öyle bir afor topar getirdiler ki bize buraya. Tamam. Apar topar getirdiler Gerçekten yani. de biliyorum. Yıldırım Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı anı, Ziman Karnı'nın ötesi. Allah devlete tezva vermesin. Eee biz içi vizesiyle geldik. Bizim ikanımız var. Bizim ikanımız var. Şimdi Prebizim anladım. Sahaya, bakın. Bakın, bakın yani, hangi koşulda geldiğinizi bir önemi yok. Kıydır ay Bu alınıyor ama yapılması gereken evet, şu. Var. Burada sizin yiyecek, içecek, And her türlü temizlik işleriniz o yapılacak. Hiçbir ama şey Ama şöyle demeyin. İşçi gelen Kundur'dan gelen diye bir ayrıca bir kontrol sizin için bu yapılan sizin için yapıyoruz. Tamam. Ne hemşire var? Ne doktor? var. saniye. Dur. Ankara valisi de şimdi geliyor. Ben e, Sağlık Bakanlığı'yla gidip görüşeceğim. Tamam mı? Ankara valisiyle görüşeceğim. Gençlik ve Spor Bakanı çünkü ona bağlı burası. Onunla da görüşeceğim. Bu konuda elimizden gelen Ağzuki, sizin de gelir. Yani bir garanti yok. Ya, Garantisine ama garantilere diye bir şey yok. Ahırdır. Ahır. Allah biz burada hasta oluruz. Böyle söyleyin. Biz burada gülentirin. hasta gülentirin. olacağız. Anladım.